termovat barka termostatlı rezistans rezistans 220 olarak çalışmakta. Şu klemeslere faz ve netür olarak girmektedir. Ve topraklama bağlanmaktadır. Normalde rezistans bölümü çoğunda bakır. Bizim kullandıklarımız krom pasolu. Güneş enerjilerinde kullanılır. Güneş enerji panellerinin depolarında veya da fabrikalarda su depolarında kullanılmakta. Termostat 40 derece ile 80 derece arasında. Çıt sesini duyuyor musunuz? Kendinden termostatlı. Ayrı ilave bir termostat bağlamanıza gerek yok. Su ısıtmak istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Fakat şu paso olayını halletmeniz lazım. Pasoludur. Güvenilir, sağlam. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün. İtalyan malı. Orijinal bir ürün. Markası Thermovat, Su ısıtıcı <Zıçlı> Genellikle Türkiye'de evlerin çatılarında, iş yerlerinin çatılarında bulunan Güneş ısıtma, su ısıtma panellerinin su depolarında kullanılır, kışın çalıştırılır ya da yazın sıcak su yetersiz geldiğinde otomatik devreye girer. Biz fabrikada su depolarında kullanıyoruz bunu. Gayet kaliteli bir ürün.